Kızlar mı geldi? Biliyoruz. Sürpriz. Bu, Sürpriz. bu Sürpriz. <gülüyor> <böyle> <gülüyor> <Ay> güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kutlular, denirmez kutlu olsun. Eçimine gel, gel bebeğim senin için. Gel. Ver mi? Ver mi? Ver mi? bahsediyoruz? Şöyle. Ağzım. Bak bebeğiz. Şöyle tutuyorsun. Dayı. Tamam bak. Dayı. Böyle. Ay çok canlısım ben. Ama gözlerin içine bakma gerekmiyor benim. Gözlerimin içine bakma. Tam içine. I <laughs> am